Hala yaşıyorum bu duyguyla Bir gün her şey gerik gelir mi? Bir tanı kalabilir Yine Sokakları Sensiz olmuyor anla Geçmiyor günün Olmuyor dünüm Ya da yarınım bugün Kalmıyor içimde Ne kırgınlık ne de bir kızılık Ya da gözyaşı ya da bir sırdaşı. Oldu gözlerim bir faltaşı küçük bir yaş oldu benim gökyüzüm içinde kocaman dünyam içinde olamam ama içinde yaşasam ben bu duyguyla hala acıyor hala yanıyor gökyüzüm aleve aleve beni geri olsan her gün bekliyorum aynı yerde Allah olmuyor artık